913'ten 286'yı çıkaracağız, ama bunu önce farklı bir şekilde yapalım. Bu iki sayıyı alalım ve açılımlarını yazalım. Yüzler basamağındaki 9, mesela 900 demek. Açılımlarını yazalım dediğimde bunu kastediyordum. Onlar basamağındaki 1, 10 demek. Birler basamağındaki 3 de yine 3 demek. Aynı şekilde 286'yı da açalım. Bu da 2. 200 demek, burada da 2, 200 demek, 8, 80 demek ve 6 da yine kendisi, yani 6 demek. O halde basamak basamak çıkarma işlemine başlayalım. Birler basamağına baktığımızda hemen bir sorun görüyoruz. 3, 6'dan küçük bir sayı. Peki bir sayıdan kendisinden daha büyük bir sayıyı nasıl çıkarabiliriz? Tabii aynı sorun onlar basamağında da var. 80, 10'dan büyüktür. Peki ne yapacağız? tahmin edeceğiniz gibi çözüm yeniden gruplandırma. Yani yan basamaktan ödünç alma. Bir basamaktan değer alacağız ve bunu yanındaki basamağa kaydıracağız. Peki şimdi buradaki duruma bir bakalım. Elimizde 3 var ve başka bir basamaktan değer almak istiyoruz. Onlar basamağından 10 on alabilirim. O zaman onlar basamağı 0 olur. Aldığımız 10'u birler basamağına verdiğimizde 10 3 Eşittir 13. Dikkat edin, sayının değeri değişmedi. 900 artı 0 artı 13 yine 913 eder, değil mi? 900 artı 0 artı 13 yine 913'e eşittir. Bu şekilde birler basamağındaki sorunu çözdük, 13'ten 6'yı çıkarabiliriz. Ama şimdi onlar basamağında daha da büyük bir sorun var, 0'dan 80'i çıkaramayız. 0'dan 80'i çıkarmamız gerekiyor ve biz bunu yapamayız. Peki ne yapacağız? Neyse ki yüzler basamağı var. 900'den bir yüzlük alırsak yüzler basamağında 800 kalır. Aldığımız yüzü de onlar basamağına vereceğiz. Yani onlar basamağı 100 oldu. Dikkat edin sayımız hala 913. 800 artı 100 artı 13 eşittir 913. Bu yöntemin faydası şu, her basamakta büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarabilir hale geldik şimdi. Aradaki artı işaretlerinin baştaki eksi işaretiyle değiştiğini unutmayın. Yani 13'ten 6'yı, 100'den 80'i e ve 800'den 200'ü çıkarıyoruz. O halde yapalım. 13 eksi 6 eşittir 7. 100 eksi 80 eşittir 20. 800 eksi 200 eşittir 600. Elimizde 600 artı 20 artı 7 var. Yani 627. Şimdi aynı yöntemi burada sayının açılımını yapmadan kullanalım. 6 3'ten büyüktür. Ne yapıyoruz? Onlar basamağından bir 10 alıyoruz. Sonuç olarak onlar basamağında hiç 10 kalmıyor. Aldığımız onu birler basamağına veriyoruz. 3'e 10 eklediğimizde sonuç 13. Şimdi yine biraz önce olduğu gibi onlar basamağında bir sorunumuz var. Hatta daha da büyük bir sorunumuz var dedik. 0'dan 80'i nasıl çıkaracağız? Yüzler basamağından bir yüzlük alarak. Bunun sonucunda yüzler basamağında 800 kalacak. Aldığımız yüzlüğü de onlar basamağına ekleyeceğiz. 100 artı 0 eşittir 100. 10 adet 10, 100 eşit. Artık çıkarma işlemine hazırız. 13 eksi 6 eşittir 7, 10 eksi 8 eşittir 2. Unutmayın, burada yaptığımız şey 10 adet 10'dan 8 adet 10'u çıkarmak ve 2 adet 10 sonucuna ulaşmak. Yani 100 eksi 80 eşittir 20. Son olarak 800 eksi 200 eşittir 600 ve sonucumuz yine... Altyazı M.K.